Beni gördükçe kaşlarım yıkma ne suçum var ise İdris Hatay sen Musra bakma düştüm Selim'de Kaptır Efendim Saybedin sen, kusura bakma Düştüm Selim, dur, kaldır efendim <Gülüyor> Nedir bu kemangal, nedir bu göz Açtın yaralar Kurbalar hümsızlar Hatırdan çıkmıyor ettiğim nazlar Ya kurtar yahut da Öldür efendim Hatırdan çıkmıyor İzlediğin nazlar ya kurtar yahut kar öldür öpen. Açamaz oldum Bal şerbet verseler de Hiç demez oldum Kırdım kanadını Uçamaz oldum İsterer isterer Müdür efendim Kırdım kanadını o çağmaz oğlumu İster öldür ister Güldür efendim Nedir bu kemanda Nedir bu göz Açtığım yaralar Durmalar ışık mı yoruldum bastım ya kurtarıyor bu